Piyasaların gideceği yönden etkilenmeyecek, sadece benim iyi ve kötü hisseleri seçme yeteneğimi yansıtacak bir portföy oluşturacağım. B şirketinin oldukça iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Beklentilerin üstünde, beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklayacağına inanıyorum ve gidip B şirketinin hisse senedinden bir adet alıyorum. Bir adet aldım ve 10 dolar ödedim. Bu arada A şirketinin ise fiyatının düşeceğine inanıyorum. Bu şirketin hisse senedini de açığa satacağım. B'ye ödediğim tutarla A'ya ödediğim tutar aynı olsun. Yani A şirketinin fiyatı 5 dolar olduğuna göre 2 adet hisse satıyorum ve elime 10 dolar geçiyor. B'yi ödediğim tutarla A'ya ödediğim tutar aynı olsun. Yani A şirketinin fiyatı 5 dolar olduğuna göre 2 adet hisse satacağım ve elime 10 dolar geçiyor. B şirketin performansının A şirketine nazaran çok daha iyi olacağına inanarak bu şekilde bir pozisyon aldım. Ve diyelim ki, beklentilerim doğru çıktı. Şimdi biraz düşünelim. Borsa yükselirse veya düşerse benim yatırımım bundan nasıl etkilenir? Önce borsanın yükseldiği duruma bakalım. Borsa genel endeksinin yükseldiği bir ortamda, bu ise senetlerinden her ikisinin de fiyatının yükselmesini bekleriz. Diyelim ki, B şirketin fiyatındaki yüzdesel artış oranı A şirketine göre daha yüksek olsun. B şirketin hisse senedi fiyatı %50 yükselmiş olsun. Yani 10 dolardan 15 dolara yükseliyor. A şirketin hisse senedi fiyatı ise sadece %20 artmış olsun. Yani bu da 5 dolardan 6 dolara yükseldi. Bu yeni fiyat seviyesinde durumumuz nasıl oldu bir bakalım. B şirketinde uzun pozisyondayım. 10 dolara satın almıştım. Fiyat şimdi 15 dolar oldu. Yani 5 dolar kardayım. Kısa pozisyonda olduğum A şirketinde ise para kaybettim. Zira fiyat 5 dolarken açığa satış yaptım ve şimdi 6 dolardan geri almam gerekecek. Açık pozisyonumu kapatmak istiyorum. Başlangıçta bu 10 dolarlık bir pozisyondu ama şimdi tanesi 6 dolardan 2 adet hisseyi geri almak için 12 dolar ödemem gerekecek. Kısa pozisyonda olduğum yani sattığım için buradan 2 dolar zarardayım. Ama bu şirkete nazaran daha iyi performans göstermesini beklediğim şirket beni haksız çıkarmadı, gerçekten de %50 yükseldi. Bu ise sadece %20 yükseldi. Yani toplamda hala 3 dolar kardayım. Şimdi bir de tam tersi senaryonun üzerinde duralım. Eğer borsa düşseydi ne olurdu? Sanırım iyi kağıtları seçme konusunda çok başarılı olduğuma ilişkin tezim doğru. Borsa düşüyor. Ama bu sefer de B şirketi A şirketine göre daha iyi performans gösteriyor. Bu olumsuz senaryomuzda B şirketinin hisse senedi fiyatı %20 düşüyor olsun. İlk fiyatı 10 dolardı, buradan %20 düşecek, yani fiyatı hisse başına ne oldu? 8 dolar oldu. Buradaki senaryo borsanın yükselmesiydi, buradaki ise düşmesi. Başlangıçta B şirketinde 10 dolarlık uzun pozisyonum vardı. Hissenin fiyatı 8 dolara düştü, ben de 2 dolar zarar ettim. Ve A şirketi çok da parlak olmadığı için çok daha yüksek oranda düşüyor. Diyelim ki A şirketinin hisse senedi fiyatı da %50 düşmüş olsun. A şirketinin başlangıçtaki fiyatı ne kadardı? 5, 5 dolarmış ve bundan %50 düştü. Ne oldu fiyatı? 2,5 dolar oldu. Başlangıçta A hissesinde 10 dolarlık açık pozisyon taşıyordum. Şimdi 2,5 çarpı 2 adet hissedersem şu anki açık pozisyonum 5 dolar. Hatırlayın burada açık pozisyondayım. Yani hisse senetlerini ödünç aldım ve açığa sattım. Açığa sattığımda elime 10 dolar geçmişti. Şimdi aynı hisseyi 5 dolara geri alıp açık pozisyonumu kapatıyorum. Elimde de 5 dolar kar kaldı. Borsanın düştüğü senaryoda 5 şirketinde 2 dolar kaybettim ve A şirketinde 5 dolar kazandım. Yani toplamda hala 3 dolar kardayım. Yani sonuçta borsanın düştüğü senaryoda da iyi durumdayım. Burada oluşturduğumuz pozisyona uzun kısa pozisyon deniliyor. Ama genelde İngilizcede kullanıldığı haliyle kullanılıyor. Yani long short dendiğinde duyabilirsiniz. Bu stratejide piyasanın hangi yöne gideceğini doğru tahmin etmeniz gerekmiyor. Yapmanız gereken tek şey, birbiriyle kıyasladığınızda birisi diğerinden çok daha iyi performans gösterecek iki kağıt seçmek. Eğer bir yerde uzun kısa stratejili serbest yatırım fonu diye bir şey duyarsanız, bilin ki bu fon ana strateji olarak az önce konuştuklarımızı uyguluyordur. Uzun kısa stratejisini uygulayarak piyasa riskini bertaraf etmeye çalışıyorlar. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.